Merhaba dostlarım ben Serdar ve Fallout 4'e Osman'ın e, maceralarına baştan hoş geldiniz. E, şu an e, şeydeydik, e, Hangman's Ali'deydik, bizim kendi evimizdeydik, canım evimizdeydik, ibamızdaydık. Buradan böyle doğuya doğru gideceğiz çünkü e, bir takım e, şöyle birkaç tane e, görev seçtim artık onları yapmaya başlayacağız görevleri aksatmamamız lazım ve ağırdan ağırdan yapmamız lazım. Bugün çok güzel bir gün. Gördüğünüz gibi Fallout 4'te de çok güzel bir gün. Derken radyasyon fırtınası geliyor falan. E gerçek hayatta da çok güzel bir gün. Derken burada da radyasyon fırtınası geliyor. Başka hiçbir şey yok mu burada? Cephane kutsa azıcık cephane iyidir. Keşke kafatasarını alabilseydik. Kemikleri falan topluyoruz. Azıcık creepy bir olay ya. Çok creepy ya. İnsanların kemiklerini falan toplayıp madde olarak kullanmak hiç etik olduğunu düşünmüyorum yani. Gel gör yapıyoruz. Fallout 4 çok gizemli bir oyun. Çok gizemli bir oyun. <gülüyor> Hayt be hadi be Osman be. Of. Eski kitabı iade et. Tamam buradan hemen sağ yapınca gidiyoruz zaman iyi. Hemen sağ yapabiliyoruz şuradan sağ yapalım. Ara sıra FPS düşüyor bu aralar. Wow. Bebeğim FPS sağlam düşür az önce. Makas alırım. Böyle içeri çöpü alacağım gördüğünüz gibi. Şöyle şöyle gideceğiz çünkü gördüğümüzü indireceğiz. Artık susturuculuğumuz var. Ee, seviye atlamadık daha okey. Artık iyice alışmışım böyle. Her videoya seviye atlayarak giriyoruz falan. 59-58 metreden yukarıda ya bu. Ah metro girişim acaba orası. Ha bunlar güvendik ya. Burası güvenli yer hala. Öldünüz. Ya vurdun mu gerçekten ya? Hiçbir işe yaramıyor da. Ölüyorsunuz işte abiciğim. Hiçbir şey fark etmiyor. Ha diyor ki sen buradan mı gireceksin? Kaplı istasyonu mu? Kaplı istasyondan girmemize gerek yoktu ama neyse girdik artık. Bir temizleyelim bakalım kütüphane, sal bir kütüphane, bilginin biriktiği bir yerde derdi süper mutantlar burada. Ama omurkayı alırım. Şey edecektim. diyemedi. Neden? Çünkü çığlık atmayı tercih etti, Acı çekti, acı çekti. Parçalanmış bedenlerin torbalar içinde, çöp torbalar içinde saklandığı bir yerde ilk yardım paketini nereden bulayım ben Tabii ki doğal olarak. Işık iyi. Fena ha şu an. Oo. Kim var burada diyor. Kimse yok burada. Öldün sen. Hey. O Süper mutant geliyor. Artık gelmiyorlar. Bu arada az önce parlıyordu bir tanesi. Kol kolunda bu ışık vardı. O büyük bir ihtimalle bize nükleer bomba falan fırlatmayı eğilimindeydi. Onu da öylece halletmiş olduk yani. Şöyle bakıyorum. Bazen bunların e, çantalarında güzel şeyler oluyordu ama bilmem bunun içinde var mı? Ben dümdüz devam edeceğim şuraya doğru. Paneye gideceğiz çünkü. Hop burada birisi yok. Tabii benim. Hoş, Hoş geldiniz. Final kapalı diyor. Ama ben giderim. Açarım burayı. Hop, içerideyiz. Evet, bunlar ölmüş. Orada da işteken öyle mi? Her tarafta tuzak var. Noktodan sonra çok şey silahlar toplayayım bari. Böyle. Azar azar toplayayım. Okey, benden değil bunlar. Güzel. Ben sizi alayım. Bayağı bombaları zıplayarak topluyorum. Aslında hiç akıl kârı bir iş değil. Okey miyiz buna gerçekten? O efsaneviler var. Oğlum birbirinizle varsınız lan. Oo. Ben yanlışlıkla robota sıktım. O yüzden artık herkes düşman bize karşı ama. Oğlum birine sıkıyorum, birisi başka birisi geliyor. Kim Öleceksiniz abicim. Hepiniz öleceksiniz. Herkesi öldürüyoruz. O kızdırıcı boru anahtarı. Kritik vuruşları hedefi çıldırtır. Hiçbir işimize de yaramayacakmış yani. Sen kimsin? ki? Kims Haa okey. <gülüyor> Hocam merhabalar. Beni. Ha, ok. Ooo zekamız arttı. Evet. Gerçek akıllı bireyler her zaman öğrenecek. Yeni şey, her zaman öğrenecek. Yeni şeyler olduğunu farkında olanlardır. Tamam, kesinlikle öyle. Tabii ki de öyle. Bir de dergi yok muydur durucu burada? Nerede falan? Selam hocam sen. Ah, ok. Bunlar hostile olmalılar bana. Ben saçmalamışım. Ee, günü geçmiş kitaplara dönüştür bakalım. Evet. Tamam sağ o zaman dışarı çıkalım. Çok da bir şey yapamıyormuşuz şu an. Günü geçmiş kitap bulunca şey yaparım ben geri dönüyorum. İlla ki şey, yerleşimlerde vardır ya günü geçmiş kitap. Birinci hedefimizi böylece bitirmiş olduk. Kütüphaneyi temizlik. sonra bir daha temizleyeceğiz ve devam edeceğiz. Gel bakalım Nick. Burayı temizleyeceğiz yerine. Kiliseye giriyoruz. Hadi bakalım kilisede büyük ihtimalle sıcak çatışmaya gireceğiz. Allah yardımcımız olsun. Dediğim başka. Çatışmacı Süper Mutant. Ya? Hoop! 4.2 katı hasar verdik be. Aa ben bunu yapmak istememiştim ama yapmış olduk. Okey. Ee, tüfeğin son şeyi 46'da. Ben 45'im. Ne yapabiliriz ki? Hurdacılıkla daha fazla şey elde edersin. Yok seni alacağız. Evet. 3,5 katı hasar verir. Hadi bakalım. Bunun için koşturduk zaten. O güzel oldu. Ben sadece şunu alacaktım. Bu ne? Bu ne? Eskimiş değil. Eskimiş kitap. Gördüm sanırım. heyecanlandım bir anda. Vav wow, bunu kütüphaneye götürürüz diye. Hiç... Lejender yok herhalde. kör farelerle didişmişler bunlar. Azıcık öyle bu uğraşlar olmuş. Anladım. Ooo harika distopyalar. Süper mutantlara fazladan %5 hasar verilsin. Yes baby. Ben diyorum ki okey ben gidebilirim. Sırt körfez mi? Ooo geç Trinitik krisisinden bir yeri çıkıyor okey. Gizli bir şey en sevdiğim. Gizli bir geçit. Cinsiyet belirtmiyor olması lazım diyordun. Belirtiyor mu? Yok belirtiyor sen Evet sanırım belirtiyor. Bir şey buluruz. Come on ahbap! Ha? Daha iyi oldu. Come on ahbap iyi Okey buradan şimdi e, Nereye gideceğiz? Şuraya doğru gideceğiz. Masaç Ülse devlet hastanesi <gülüyor> mi? Dairesi. Ha, aynen. Buradan doğuya doğru. Devlet dairesine doğru gidelim. Gel bakalım Nick. Ben size hiç yardım etmeyeceğim. Bir yanın. Ground Room'da değilsiniz. Ben kendi işlerime bakarım. Fedayelerimle ilgilenirim. Osman başarılığını yapar Osman. Sen kimsin? Ben sadece size zarar vermek isterim. Ekonomik zarar vermek isterim. Teşekkürler. O tarzı baştan yapacaksınız. O mine'e baştan koyacaksınız. Ben ise hedefime doğru ilerliyor olacağım. Ha burası Hubris Comics. Evet. Dilek yok şu an. Sadece o haydutlara zarar vermek istedim. Ona başarılı bir şekilde yürüttüm inanıyorum bu çabayı, mücadeleyi. Buralar delikli. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Burada gökte gördüğünüz bütün helikopterler iyi helikopter değil, bazıları kötü. Bazıları böyle paralı asker helikopteri. Haa siz buraya geldiniz siz canavarı falan defedeceksiniz. Ben def zaten onu ya. Hoş geldiniz azıcık geç kaldınız ama hoş geldiniz. Nereye gittiler? Burada değiller dostum. Çünkü burayı temizlerim ben dediğim gibi. İsterseniz şuraya gelebilirsiniz. Ben burada olacağım çünkü. Nereye geldik? Massachusetts devlet dairesine geldik. Şöyle göstereyim böyle güzel bir devlet dairesine geldik. İçeri temizleyeceğiz şimdi. Bam bam bam ilerleyeceğiz. Bu tüfekleri boşuna yapmadık. Kullanacağız. Yüklenirsen kardeşim biz de oynayacağız. Çok teşekkürler. Ne oyunsun senin bütün var olma amacını oynanmak. Teşekkürler. Bizi bunu yaptığın için. Şimdi buralarda büyük bir ihtimalle haydutlar vardır. Etrafta anladığım kadarıyla hayvanlar vardır. Çünkü otlu bitkili yerler hep. Bu tarafa gideceğiz. Ben bu oyunu bozarım dedim. Bozdum. Haydut. ama ölü haydut. O zaman içeride hayvan mı var? Ha. Devlet konağı notu. Okey. Devlet konağı notunda ne yazıyor bakalım. Kısın şu elektri ya çok harcıyor falan yazacak şimdi çok güzel olacak. Eğer bu mesajı okuyorsam muhtemelen ben öldüm ve planım işe yaramadı. Bir grup yağmacı tarafından Massachusetts belediye binasına götürüldüm. Binadaki değerli eşyaların bulunmasında zorla onlara yardım ettirildim. Sonunda bir sizi bana ulaştıracak şeyi, şeyin okumayı bilmek olacağını kim düşünebilirdi? Sanırım duyma istedikleri şeyleri onlara söylediğim müddetçe hayatta kalabilirim. Kesinlikle oturumuna devamlı getirmeyeceğim. Çünkü neden getireyim? Böyle bir yükümlülüğüm mü var? Okumaya başlamışsın işte. Devam et abi. Gerisini sen düşün. Ne yazacağım abi? Ne uğraşacağım yazmakla? Ben de hala bugünkü 1000 e, kelime yazmadım. 1000 sözcüğümü yazmadım. Yazacağız ben. da çiftliği hiç yapmayacaktım. Teşekkürler. Bir koy. Bu da outfee arıyorum ben bu arada. Yavru mailerler. İyi ki eğiliyordum. Ki görebildim yani yavruların gelişini. Kurşunu isabet ettirebildiğinden değil ama. Takmak. burada. Come on, come on. Birisi gelme birisi gibi birisi öldü. Oo. Elindeki kamera ile ölmüş yazık. Nersin lan sen duyuyorum seni. Alıyoruz tabi ki. Bam diye önlerine düş. Nasıl bir yer burası ya? Bunların adım seslerini dinlemek hiç hoşuma gitmiyor ya Fark ediyor beni ya. ha. Şerefsiz seni. Keskin nişancı, ellilik av tüfeği. Nişancı tüfeği. Ee, var bende. Gel bakalım Nick. var Ya Osman'ın yo diye sessizlemesi çok şey yapıyor ya. Bak abi bu da 24 vuruyor. Tamam mı? Benim e, uzun mesafeli ilişkim de 120 vuruyor kaç atış hızı 4. Atış hızım 4. Menzil 185. Bunun menzili azıcık fazlaymış. Keskinlik 92. Benimki azıcık azmış. Ama yani şey değil. Dilerek bu şeyleri falan yaptım. Uzun mesafeli ilişkide bazı şeyleri koymadım ben. Ge gereksiz bir şey işte. Bu görev yapmışlar bunun falan bu. Gel bu silahı al demişler. Ulan daha hepsi elimde zaten şu an. Senin Şapkanı falan alabilseyiymişiz. Devam edelim bu zaman. Madem buraya kadar geldik. Neden devam edeceğiz Yerden yükseliyor şerefsiz. Seni hazırlıksız yakaladık ya. Ha yakalandın. Ne burası? Ha okay. Birileri var burada. Ne lan? Oo. Siz gidin bir be abi ben sizi sevmedim Hiç hoş değil bu yaptınız. kötü kötü şeyler canlanıyor kafada ya Buradan zaten başka bir yere giremiyoruz Buradan devam edeceğiz Burası Dolar dolu Ne oluyor abi neden sürekli aksiyon içi çalıyor? Oo bak şimdi neyle karşılaştın ha falan diye. Bilmiyorum ben neyle karşılaştığımı. Böyle kapatmışlar bayağı bilerek, isteyerek kapatmışlar ödü. Ne varsa. Ha? Birisi bağırdı, düştü falan. Ah. Nick Valentine lütfen takılmaz mısın artık önüme falan? Gizliyiz hocam gizliyiz iyiyiz yani. Biz de iyiyiz. Sen öyle sinis sinis önümüze çıkacaksın ha? Ben senin sensisiniz önüne çıkarım. Hep pusuya düşmüşler toprakta. Sen pusuya... Toprağa... Pusuya... yatsan ne yazar. Seni pusuya düşürecek olan yine benim. Ooo oh, okey okey okey okey okay. Nik nik nik nik nik nik nik nik <gülüyor> nik. Öl öl öl şerefsiz. Oh be. Bakalım efsanevi inşallah güzel bir tüfek, hadi efsanevi tüfek, efsanevi tüfek, efsanevi tüfek. Efsane tüfek. Mutant katili füze atar, ooo süper mutantları %50 Hazar, iyi. Ama bir efsanevi tüfek falan olmazdı Nick. Psst. Ne yapıyorsun diye sordu gerçekten yani. Ben sana verdim az önce? Artılmış mı verdim, gerek yok. Cephane, ben sana hurda vereyim dur. Hurda, hurdayı vereyim sana Nick. Ağırlığa göre, aynen şunları bir al üzerinden sen. Bende de rahatlamış oldun. Hiç uğraşmayalım böyle şeylerle, şerefsiz seni. Nefret ediyorum olmayan, maymundan. Okey hey dostum ha. Kamerayı aldım, ee nereye çıkıyor burası? buraya çık. Çıkıyor. çıkıyor? Patlarsanız döverim. Ben döverim. Çirip sizler korku bölümü yapmışlar bu bölüm ya. Gerçekten. E. Ee. Bölümü gibi bölüm yapmışlar ya. Orada bir şey yok ya. Gel macılar. Ne bu? Terminal. Kullan bakalım. Aa. Evet. Da güzel bir şey var. Ne var burada? Ah, aldım mı füzyon çekirdeğini? Buradan karşıya geçeceğiz ki. İzli İzliyiz. İzliyiz lütfen. Oh oh oh hey! can okey okay hey hey Sa ki no lan şerefsiz seni. Gidin lan size İşe yaramaz. Yav yum yumurcuklara bak yumurcuklara. Litrili böceksiniz siz yani. Otomatik taarruz tüfeğini almamız gerekiyor ama Bence siz delisiniz evet. Daha da fazla radyasyon şeyi koyuyorlar şey. Ben o kemikleri alırım bir kere. Ne? Kemik yok. Yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Buradan. Wow. Güzelmiş ha. Güzel yapmışlar bu bölümü. Beğendim. Ben nereden çıkacağız? Bak koyulaşıyor. Aa ne ne oldu bu ya? Kim? Bulacağım Ulan tek kişiyim zaten. Tek bir yerde saklanıyorum. Birileri var orada. Allah Allah. Nerede o? Bence yalnız değiliz Yonik. Nick. Nick bir direktife göre ilginç bir... ...sezgini var. Ya kardeş konuşuruz ederiz yaparız. O oh, efsane amacı. <gülüyor> Öldü. Oh mis. Sevledim de İki tane Stimpak çaktım. Rahat rahat gelip şunun ne olduğuna bakabilirim. İşte değilmiş yani. Bitti. Ya burası ne ki? Ya buraya böyle giremiyoruz. Yolmuyor. Aç bakayım. E Okay. Buradan bu tarafa çıkıyoruz. Çıkamıyoruz. E hocam siz buraya neden yerleştiniz? Aa yukarı çatıya çıkıyor herhalde. Ay sizin devamınız varmış. Bir kişi daha var burada. dur öldürelim bitirelim ya. Göremedi bizi. Yok yok öyle değil. Gerçek şüphelerin vardı senin. Haklıydın yani şüphe etmekte. Neyi bırakalım buraya ya? Ha yani süngü... Ooo füze atar varmış lan. Ben diyorum ben neden ağırım? Gerek yok yani füze atarı. Ah oh be. Gel bakalım Nick. Nick. Yani gerçekten seni mi bekleyeceğim Nick? Eee buranın şeyi nerede peki? Burdan nereye gidiyorsunuz abi? Dış dünyayla nasıl bir bağınız var? Haa okey gerizekat. sağlıyorlar. Yani. Öldüm. Aaa şerifsiz bir nişancı tüfeği kullanıyor. Ne nişancı tüfeği mi? Nişancı tüfeği daha mı şey? Sertleştirilmiş nişancı tüfeği. Ben uzun mesafeyle ilişki kullanıyorum. Okey. Kalsın ben bir bakarız neler yapabileceğimize. Lan füze atarı atınca ne kadar rahatladık öyle ya. Buradan aşağıya vuruyorlarmış herif sizler. Vurmuşlar bütün düzeneyi. Lan. Yani Wow wow wow wow wow wow okay Okey My Bad My Bad My Bad Çok Yanlış Şerif size bak. Güç zırhı gelmiş öyle üzerimize geliyor. Daha da şey olmadık ha. Birisi daha hayatta hala. Tamam. Okey. Wow. Wow. Kimsiniz ulansız? siz? Kimmişsiniz hocam sen? Sağ kalan yanmacı sadece bu. Büyük olay yok. Kemikleri toplarız ama kemikler önemli şimdi. O bu kafatası alırım. Aa buradan basıp aşağı inecekler. Gel bakalım Nick. Anlaşıldı. Buradan şöyle aşağıya ve oradan da dışarıya. Burayı da böyle temizlemiş olduk. Güzel oldu. Bir iki göstereyim, bir iki şey yapayım dedim, bu oyunda biliyorsunuz canavar avlamak bizim e, temel e, şeyimiz. Benim de terlemek de bu videolarda temel e, içerik e, şeyim, içerik gözetim, kaynağım, ilhamım. Terledikçe size göstermek istiyorum. Çünkü kapılarım kendilerinden kapanıyor. E, kağıtlar falan, bir takım kağıtları falan yırtıyorum gördüğünüz gibi. Videolar sırasında çünkü Fallout 4'ün yükleme ekranları da bu kadar uzun sürüyor. Sürmesi lazım. Sürmesi lazım ki bu yükleme ekranlarında oyunun kendisini unutup kendi içimize dönmeliyiz. Kendi içimizdeki canavarlarla yüzleşmeliyiz. Oyun içindeki canavarlarla yüzleştik artık kendi içimizdeki canavarlarla yüksel yüzleşmeliyiz. Oyunun dünyası çökmüş bir halde bombalar düşmüş patlamış insanlar yeniden inşa ediyor. Biz de kendi içim, içe çökmüş dünyamıza bakıp kendi yıkılmış dünyamıza bakıp onu yeniden inşa etmeliyiz. Kendi karakterimizi yeniden inşa, inşa etmeliyiz. ...kendi e, işte şekilde unsurlarımızı yeniden inşa etmeliyiz. E, Fallout 4 aslında e, bu yükleme ekranlarıyla bize bunu sağlıyor. E, yapımcılar e, bunu amaçlıyor. E, ne güzel de düşünmüşler. Ne şeyde Yüklen artık be! Yüklen artık abi abi. Yüklen be abiciğim ya. Yüklen ya. Şöyle bitirelim o zaman bölümü şeyin önünde. Temizlediğimiz binanın önünde. Ve yapıplarım çok teşekkür ederim. Şöyle yapalım. Ee, ooh, nice. ee, çok teşekkür ederim ee, Osman'ı buralara kadar takip ettiğiniz için beni takip ettiğiniz için her zamanki gibi yorumlarınızı like'larınızı unutmayın açıklama kısmında sevdiğiniz bir takım başlıklar bulabilirsiniz sonraki e, defaya görüşmek üzere hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle bay bay